Herkese merhaba. WordPress ile Web Tasarım Eğitim serisinin bir başka videosunda sizlerle birlikteyim. Bu videoyu aslında eğitim serimizin 3. videosu olan WordPress nasıl kurulur videosunun devamı olarak paylaşmak istiyorum. Çünkü o videoda bir hosting ve domain üzerine satın alınmış bir hosting ve domain üzerine WordPress nasıl kurulur, nasıl oluşturulur, ondan bahsetmiştim. Ancak siz hala hazırda hiç WordPress bilmeyen birisi iseniz ve hemen web sitesi para verip web sitesi almak istemiyorum diyorsanız, size bu videoda bilgisayarınıza yerel olarak nasıl WordPress kurup o sistemi öğrenebilirsiniz, bunlardan bahsedeceğim. Hemen başlayalım. <gülüyor> Videoya başlamadan önce eğitim serisinin diğer videolarından haberdar olmak için e-teknoloji kanalını takip ederseniz sizin için daha iyi olur. Çünkü diğer videolardan haberdar olmanız açısından direkt olarak bildirimde gelmiş olur. Bunu da hatırlatmak isterim. Şimdi bilgisayarımıza yerel olarak WordPress'i nasıl yükleyebiliriz? Bunun için bizim bir sunucuya, yerel bir sunucuya ihtiyacımız var. Bu sunucu nasıl kurulur? Öncelikle WordPress, e, PHP programlama dili tabanlı bir e, CMS yani içerik yönetim sistemi olduğu için biz PHP sunucusu kurmamız gerekiyor bilgisayarımıza. Bu PHP sunucularından en yaygın olanı WAMP Server. Yani e, şu an benim Google'a da yazmış olduğum WAMP Server. Yazdıktan sonra WAMP Server.com sitesini Giriş yaparak bunu edineceğiz. Şimdi buraya girdik. Arkasından download diye bir bölüm var. Gördüğünüz gibi. Burada bilgisayarımıza uygun bir şekilde hangisi uygunsa daha doğrusu onu indireceğiz. 32 ve 64 bit farkı var. Ben 64 bit olanı indireceğim. Şu şekilde you can download it directly diye bir seçenek var. Şu an burada gördüğünüz gibi. Şimdi ben burada Bump Server 3'ü seçiyorum. Bump Server 3'ü en son download latest version şeklinde burada gösteriyor. Şimdi otomatik başlayacak. Evet ben direkt buraya indirdim. Evet WampServer dosyamızı indirdikten sonra birazcık büyük bir dosyadır. Onun için inmesi zaman alabilir. İndirdikten sonra üstüne tıklıyorum. Exe dosyası olarak indiriyor zaten. Evet. Burada evet seçeneğini seçtik. Burada İngilizce dili. Onu seçiyoruz. Burada bazı şartlar sunuyor. I accept the agreement dedik ve next dedik. Yine burada şartları okuyup next diyoruz. Burada hangi klasöre yükleyeceğini söylüyor. Otomatik olarak C içerisinde Vamp 64 şeklinde bir klasör oluşturacak. Buraya Burayı seçiyoruz. Ee, daha önce var olduğu için bana böyle bir uyarı verdi. Daha şöyle yapalım. Direkt Vamp olsun. Ben değiştireyim. Burada hangi seçenekler olacağını söylüyor. Burada bazı PHP versiyonları var. Zaten bizim kullanacağımız en üst versiyon olacağı için. Hatta biz şunları seçebiliriz. Daha eski versiyonları da seçmemizde fayda var. Next dedik. Evet. Install dedikten sonra şunu şu an bilgisayarımıza kurulumu gerçekleştiriyor. Evet, şu an kurulum tamamlandı. Kurulum tamamlandıktan sonra bana e, otomatik olarak Explorer, Internet Explorer'ın e, tarayıcı olarak seçileceğini söylüyor. Ben bunu istersem değiştirebilirim. E, şuradan evet diyorum. Ben burada Google Chrome'u seçmek istiyorum çünkü Evet, burada program files seçeneğinden Google Chrome'u bulup chrome.exe'yi Buradan seçebilirsiniz. Şu an kurulumu tamamlıyor uygulama. Şu an kurulumu tamamladı, finish dedim. Peki WAMP Server'ı nasıl çalıştıracağız? Hemen şurada başlat'a tıklıyorum. WAMP server, WAMP e, yazınca zaten WAMP server 64 şeklinde çıkıyor. E, uyarıya evet diyorum ve sunucum yerel sunucum olan WAMP server çalışıyor. Şimdi sağ tarafta gördüğünüz gibi aşağı tarafta şu şekilde bir W işareti çıktı. Bu yeşile geldiğinde sunucum kullanılacak hale gelmiş demektir. Buna tıklıyorum. Localhost diye bir seçenek var. Buna tıklayıp otomatik olarak yerel sunucunuzu açabilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi yerel sunucunuzu açıyorsunuz. Ya da şu şekilde de ulaşabilirsiniz. HTTP. Ee, üst şey iki nokta koyduktan sonra iki tane de slash koyup localhost yazdığınızda buraya giriş yapabiliyorsunuz. Buradan çeşitli dil seçenekleri var. Türkçe seçeneğini de seçebilirsiniz. Ee, Türkçe'yi de buradan seçmeniz mümkün. Şimdi biz buraya şeyi nasıl yükleyeceğiz? WordPress'e nasıl yükleyeceğiz? Hemen o noktaya gelelim. İlk önce isterseniz bir veri tabanı oluşturalım. Veri tabanı nasıl oluşturuluyor? Burada veri tabanı oluşturma birazcık daha karmaşık olabilir ama adımları tek tek izlerseniz herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınıza emin olabilirsiniz. Buraya geldikten sonra şurada phpmyadmin diye bir bölüm var. Bakın dikkat ederseniz. phpmyadmin'e tıklıyorum. <gülüyor> Bakın phpmyadmin sayfası benim MySQL veri tabanlarımın bulunduğu sayfa. Buranın kullanıcı adı yani WAMP Server'ın otomatik kullanıcı adı root'tur. Dikkat ederseniz şurada ROOT şeklinde kullanıcı adı mevcut. Parola ise boş kalacak. Bunun herhangi bir parolası yok. Sunucu seçimi MySQL şeklinde seçilecek ve ben buraya git diyorum. Dili Türkçe bu arada. Şu an benim phpMyAdmin yani MySQL veri tabanlarımın bulunduğu arayüz açıldı. Şimdi ben burada hatırlarsanız diğer videoda otomatik bir veri tabanı oluşturmuştum. MySQL veri tabanı bir hosting firmasının bana sağlamış olduğu yerden bir şifre oluşturmuştum. Ee, kullanıcı adı vesaire oluşturmuştum. Zaten az önceki root kullanıcı adımı kullanacağız. Ee, yine sadece benim burada oluşturmam gereken bir veri tabanı var. Bunu nasıl oluşturuyorum? Şuradan hemen yukarıda veri tabanları diye bir seçenek var. Buraya tıklıyorum. Veri taban adımı yazıyorum. WordPress ORN yazdım ya da örnek alt tır koydum bir de dikkat ederseniz şuradaki dil seçeneğini bakın buraya da dikkat edin dil seçeneğini aşağıda UTF-8 alt tır genel nokta G şeklinde olan bu UTF-8'i Seçiyorum oluştur dedim Şu an benim Veri tabanım oluştu Bundan sonraki yapacağım adım aslında diğer tarafla benzer Şimdi diğer adıma geçelim Ne yapacağız Şurada hemen VAMP server Logosuna tekrardan tıklıyorum ikonuna Bakın şurada www directory diye bir nokta bir kısım var Burası şunun gibi düşünebilirsiniz az önce benim hosting yani Önceki videoda daha doğrusu hosting eee klasörün içerisine girdiğimi hatırlıyorsunuz. Burayı onun gibi düşünebilirsiniz. Bu www direktöriye girdikten sonra bizim buraya bizim WordPress dosyalarımızı kopyalamamız gerekiyor. Onu nereden alacağız? Hatırlarsanız daha önce zaten biz bunu oluşturmuştuk. Şu şekilde şu WordPress klasörünün tamamını kopyaladım ve www'ın içerisine yapıştırdım. Evet, artık bizim WordPress sistemimiz temiz sunucunun içerisine aktarıldı. Şimdi kuruluma geçelim. Kurulumu nasıl yapacağız peki? Ee, şimdi hatırlarsanız şuraya localhost yazmıştık. http localhost C yok bu arada burada. Sadece http 2. localhost dedik. Enter'a bastım. Şu an burada Your Projects WordPress diye bir seçenek görünüyor. Şimdi bunu bu siteye ulaşmak için bu WordPress'i kopyalıyorum. Yani oradaki şu isim çok önemli arkadaşlar. Buradaki ee, klasör adı lütfen sade bir şey olsun. Yani alt tire, normal tire vesaire bu tarz şeyler koymamaya özen gösterin. Çünkü yazarken zorlanırsınız. Şimdi bunu WordPress'i kopyalıyorum direkt. Hemen şu localhost'un arkasına bir tane daha slash koyuyorum ve WordPress'i yapıştırıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi bir önceki videoda da gö gösterdiğim gibi kurulum ekranı karşımıza çıkıyor. Burada kurulumu başlayalım diye devam ediyoruz. Veri tabanı ismimizi belirlememiz lazım. Neydi bizim veri tabanı ismimiz? Hemen localhost'tan bakalım. WordPress altre örnek. WordPress altre Örnek Bu bizim veri tabanı adımız. phpMyAdmin'de oluşturduğumuz veri tabanı adımız. Peki kullanıcı adımız neydi? Hemen orayı hatırlatayım tekrardan. Şöyle çıkış yapalım. Bakın kullanıcı adım buradaki root. Kullanıcı adını kullanacağız burada. Root. Parola var mı herhangi bir parola? Hayır. Burada parola yok. Ee, yani bu şeyde bunu e, herhangi bir hostingde böyle yapmayın. Yani muhakkak farklı bir kullanıcı adı yani size özel bir kullanıcı adı ve şifre oluşturmanıza fayda var güvenlik açısından. Veritabanı sunucumuz lokal host. Bunu lokal host olarak bırakacağız. E, tablo 12 yine dediğim gibi bunu farklı şekilde değiştirebilirsiniz. VP e, varsayılandır. Öyle kalabilir. Hemen gönder diyorum. Bakın. Kurulumu çalıştır dedi. Eğer orada bilgiler uymazsa Size uyarı verecektir yani bir yerde yanlış olduğuyla alakalı Buraya hemen Wordpress ile web tasarımı eğitimi diye bir başlık koydum Wordpress ile web tasarım eğitimi başlığını koydum Arkasından bir kullanıcı adı istiyor benden Kullanıcı adı oluşturuyorum Ve bir şifre istiyor Buraya da bir şifre yazıyorsunuz. E-posta adresinizi giriyorsunuz. Daha sonra buradaki seçenek boş kal kalabilir. E WordPress'i kur diyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi WordPress kurulumu tamamlandı. Giriş sayfasına beni yönlendirdi. Şifremi otomatik olarak buraya e, kullanıcı adı ve şifremi belirlemiştim. E, kullanıcı adım Özcan Said'i şifreyi kendim belirledim. Siz de kendi belirlediniz şifreyi. Yönetim paneline giriş için kullanıyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi bizim az önce yani bundan önceki videoda. E, bir kendi Said Özcan hesabının üstüne kurmuş olduğum bir subdomain ile yapmış olduğum girişin aynısını burada yapmış olduk. Adresime dikkat ederseniz localhost/slash wordpress/slash/wp-admin web sitesini nasıl görüntürüyoruz? Yine bu şekilde localhost http yazmayı unutmayın buraya ulaşmak için. localhost/wordpress bu şekilde yazdığınızda bu sayfaya otomatik olarak geliyorsunuz. Ee, şeye de yönetim paneline girmek için de wp wp admin yazıyorsunuz. Otomatik olarak sizi e, üye girişi yapacağınız yere yönlendiriyor. Bundan sonraki aşamaları zaten diğer videolarda. Ben kendi daha önceki videoda kurmuş olduğum gibi wordpress.saitozcan.com üzerine kurmuş olduğum yerden anlatacağım. Ama siz eğitim boyunca herhangi bir hosting'e sahip değilseniz böyle Wamp Server'ı kullanarak kendi lokal hostunuzda o videolarda uygulamış olduğum yapmış olduğum şeylerin aynısını burada da yapmanız mümkün. Wamp Server kullanarak WordPress kullanımında bu şekilde oluyor. Evet bu videoda herhangi bir hosting'e ihtiyaç duymadan Wamp e, Server üzerinden yani yerel olarak oluşturduğumuz sunucu üzerinden WordPress nasıl kurulur ondan bahsetmeye çalıştım. E, videoların geri kalanından bu eğitim serisinin geri kalanından haberdar olmak için lütfen e, A-Teknoloji kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videoları da beğeniyorsanız eğer beğenip paylaşmayı da unutmazsanız çok memnun olurum. Herhangi bir sorunuz varsa videonun altından bana sorabilirsiniz yorumlar kısmından. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.